Sokakta yürüyorsunuz, yanınıza bir adam yaklaşıyor ve sizden bir üçgen çizmenizi istiyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu adam hiç de normal değil, uzaklaşın. Sizi bilmem ama daha önce benden kimse sokakta yürürken üçgen çizmemi istemedi. Neyse, biz devam edelim. Hayatta ilginç şeyler olabilir. Adamın dediğine göre bu üçgenin kenar uzunlukları sırasıyla 2, 2 ve 5 birim olmalı. Evet, ne dersiniz? Bu üçgeni çizebilir miyiz? Hadi deneyelim, uzun kenarla başlayalım. Burası uzun kenar olsun, uzunluğu da 5 birim. Şimdi de kısa kenarları çizelim. Bu uzunluğu 2 olan kısa kenarlardan bir tanesi olsun ve bu da diğeri. Gördüğünüz gibi bu iki kenar bu şekilde çizdiğimizde birbiriyle kesişmedi. Onun için bu iki kenarı birbirine yaklaştırmayı deneyeceğim. Bunu yaparken kenar uzunluklarını iki birim olarak sabit tutmamız ve uzun kenarlı olan kesişme noktasından ayırmamamız gerekiyor. Kenarları bu şekilde içeriye doğru hareket ettirerek yaklaştırmayı deneyebiliriz. Bunu yapsak bile, hatta uzun kenar üzerine kadar indirsek bile iki kenarın birbirine değmeyeceğini görürüz. 2 artı 2, 4 eder. Uzun kenarın üzerine kadar gelseler bile yine birbirlerinden bir birim uzakta olurlar. O halde bu üçgene çizmemiz ne yazık ki mümkün değil. Ve bu örnekle üçgenler hakkında ilginç bir özelliği öğrenmiş oluyoruz. Uzun kenarın uzunluğu diğer kenar uzunluklarının toplamından büyük olamaz. Burada uzun kenar 5 birim, diğer kenarların kısa kenarların toplamı ise 4. Peki diğer kenarların toplamı uzun kenara eşit olursa ne olur? Dejenere bir üçgen elde ederiz. Bu üçgeni de çizmeye çalışalım. Kenar uzunlukları 2, 2 ve 4. Önce uzun kenar. Bu şekilde. Biraz daha kısa olsun. Şimdi de uzunlukları 2 olan diğer iki kenarı birbirine değecek şekilde çizmem lazım. Birbirlerine değmeleri için birbirlerine yaklaştırmam gerekiyor. Ve bu iki kenar birbirlerine yaklaştıkça bu iki açının ölçüsü de sıfıra yaklaşacak. Öyle değil mi? Ve sonunda yani iki kenar birbirine değdiği zaman sıfır olacak. Çünkü bu iki kenar ancak uzun kenarın üzerindeki bu noktada birbirine değebilir. Ve bu noktada birbirlerine değdiklerinde bu üçgenin bir alanı olmayacak. Yani dejenere bir üçgen çizmiş olacağız. Bunu da yazalım. Bu dejenere bir üçgendir. D j, N R. Çok havalı bir kelime değil mi? Dejenere olmayan bir üçgen için kısa kenar uzunluklarının toplamın uzun kenardan büyük olması gerekir. Mesela kenar uzunlukları 3, 3 ve 5 olan bir üçgeni kolaylıkla çizebiliriz. Bu 5 birim olan kenarsa, diğer iki kenar da bu şekilde birleşir. Ve uzunlukları 3 olan kenarları içeriye doğru döndürecek olursak, kenarlar birbirinin üzerinden binecektir. Az önce gördüğümüz dejenere üçgen çiziminde bunu yapamamıştık. Şimdi daha enteresan bir soru sorayım. Sizce kenar uzunlukları 3, 3 ve 5 olan bir üçgeni sadece bu şekilde mi çizebiliriz? Bu kenarı değiştiremeyiz. Bu iki kenarı da değiştiremeyiz. Çünkü bu iki kenarın birleşeceği tek nokta yine burası olacaktır. O halde kenarları 3, 3 ve 5 olan bir üçgeni ancak ve ancak bu şekilde çizebiliriz. İsterseniz bu üçgeni döndürebilirsiniz ama elde edeceğiniz üçgen yine aynı üçgen olacaktır. Çünkü iç açıları değiştirmeniz mümkün değil.